Mağaza satış ekranındaki ilk ayarlar nelerdir, nasıl tanımlanır? Mağaza modülümüzü çalıştırdığımızda mağaza satış ekranımız aslında bize yapmamız gereken ilk ayarlarımızı göstermektedir. Burada kullanıcı tercihlerinden ön tanımlı şube, depo ve kasıl seçiminin yapılması gerekmektedir. Bu uyarıya tamam diyerek ekrana geri döndüğümüzde arama alanına yazacağımız Kullanıcı ile kullanıcılar listesini çalıştırırız. Burada sisteme bağlı olduğumuz kullanıcının ön tanımlı ayarlarını yapmamız gerekmektedir. İlgili kullanıcıya gelerek kullanıcının ön tanımlı parametrelerinden firma ön tanım parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Shift-Enter ile alt bir satıra gelerek buradan bağlı olduğumuz firmayı seçip İlgili şube ve depo ayarlarını sağladıktan sonra hızlı kasa için kullanacağımız mağaza kasamızı seçeriz. Daha sonrasında perakende ve toptan satışlarda kullanacağımız bir cari seçimini sağlarız. Bununla beraber hızlı yazar kasa tanımımız varsa yazar kasa tanımını, satış elemanı bağlantılı çalışan bir firma isek satış elemanı bağlantılarımızı seçer, işlemimizi kaydederiz. Sonrasında yeni bir sekme açıp tekrardan mağaza satış ekranımıza gelerek mağaza satış ekranını kullanabiliriz.